Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bu videodaki inceleme Konumuz ülkemizde de oldukça merak edilen modellerden biri olan Xiaomi'nin Poco F2 Pro modeli. Evet arkadaşlar. İncelememize her zaman olduğu gibi ilk olarak telefonumuzun tasarımıyla başlayacağız. Yalnız ufak bir noktayı aydınlatmak gerekiyor. Şimdi bazı arkadaşlar demiş ki işte Poco farklı bir marka ama hani kutuda Xiaomi yazmıyor vesaire. Şöyle bir şey arkadaşlar. Poco ve Redmi aslında Xiaomi'nin yan markaları. Lakin bunlar Xiaomi'den bir türlü ayrılamadılar. Hala isimleri Xiaomi ile birlikte anılıyor. Bunu size dipnot olarak geri gelmişken belirtelim. Hatırlayacağınız üzere Poco'nun ilk modeli de ilk çıkan Pocophone da ülkemize satışa çıkmıştı. Ve o zaman da yeni amiral gemisi katili olarak satışa sunulmuştu. Yine bu için içinde aynı şeyi söylüyorlar. Tabi ne kadar amiral gemisi katili olup olmadığını birazdan hep beraber kararlaştıracağız. Hemen telefonumuzun tasarımıyla İncelememize başlayalım arkadaşlar. Telefonu şöyle elimize aldığımızda tam ekran tasarımına sahip bir ön panel görüyoruz. Yani burada herhangi bir çentik ya da işte delikli ekran tasarımı söz konusu değil. Xiaomi bu modelinde yani Poco F2 Pro'da ne yapmış? Tam ekran tasarımına yer vermiş. Peki ön kameralar da tabii ki üst tarafta duruyor. Burada arkadaşlar pop-up bir kamera söz konusu. Yani fotoğraf çekeceğinizde ön kamerayı açtığınızda Hemen şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi ön kamera çıkıyor. Kapattığınızda da ön kamera yerine giriyor. Gerçekten bu benim hoşuma gitti. Hangi açıdan şu ön kameranın mesela çıkarken yanlarında ışıklar yanıyor. Bu gerçekten hoş bir ayrıntı olmuş. Daha önce de biz hani pop-up ön kameraya sahip telefonlar kullandık ama böyle ışıkmış koyunları yoktu. Bu ışık oyunda bence güzel olmuş diyebilirim. Telefonun arka tarafına geçtiğimizde arkadaşlar yuvarlak daire şeklinde konumlandırılmış dörtlü ana kamerayı görüyoruz. Bu ana kameranın hemen alt kısmında da flaş ışığımız bulunuyor. Arka yüzey parmak izi bırakıyor mu diye soracak olursanız öyle aman aman parmak izi bıraktığını söyleyemem. Lakin günün sonunda evet parmak izi kalıyor mu kalıyor. Fakat daha önce de belirttiğim üzere çok böyle aman aman bir parmak izi kalması söz konusu değil. Arka yüzde kavisli bir tasarımla kavisli bir çizgi olduğunu görüyoruz. Yan çerçeveler parlak alüminyum. Bu da gerçekten göze hoş görünüyor. Telefonu şöyle tuttuğunuzda sağ kısımda power ve ses açıp kapatma tuşlarının olduğunu görüyoruz. Sol yüzde ise herhangi bir şey bulunmuyor arkadaşlar. 3.5 milimlik kulaklık girişi üst tarafa konumlandırılmış. Alt tarafta ise Type-C girişimiz bulunuyor. Onun hemen yanında da sim kart yuvamız mevcut. Şu an neden böyle bir şey yaptı? Açıkçası biraz soru işareti genelde biliyorsunuz 3.5 mm de aşağıda bulunuyordu. Sim kart girişi de genelde ya yan tarafları konuluyordu ya da üst tarafta konumlandırılmış oluyordu. Fakat herhalde burada bir pop-up kamera koydukları için sim kart girişini alt tarafa taşımışlar diye düşünüyorum. Telefonun tasarımı genel itibariyle başarılı diyebiliriz. Yani böyle telefonu elinize aldığınızda gayet şık duruyor. Özellikle arka panelin böyle parlak olması falan gerçekten Hoş ki bu telefonu alırsanız da ben beyaz renk almanızı tavsiye ederim. Çünkü beyaz rengi gerçekler diğer renklere göre biraz daha şık duruyor. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar şimdi gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine. İlk olarak teknik özellikleri ekranla başlayalım. Daha sonrasında kamera ve yonga setiyle devam ederiz. Bu telefonda az önce belirttiğim gibi tam ekran tasarımı var arkadaşlar. Bu tam ekranın çözünürlüğü ise... 1080 piksele 2400 piksel. Boyutu ise 6.67 inç. Burada ekran gövde oranını merak edecek olabilirsiniz. Onu da hemen belirtelim. %87.2'lik bir ekran gövde oranı bulunuyor. Çerçeveler bence gayet orantılı arkadaşlar. Yani öyle alt çerçeveyi kalın bırakıp da yan çerçeveler ve üst çerçeve çok ince değil. Hemen hemen hepsi aynı kalınlığa sahip. Biraz daha ince zaten bu çerçeveleri. Şu an %90'ın üzerine rahatlıkla çıkabilirdi diyebiliriz. Burada... AMOLED ekranın kullanıldığını da belirtelim. Yani herhangi bir IPS LCD panel söz konusu değil. Xiaomi bildiğiniz süper AMOLED ekranını kullanmış. Dolayısıyla bir amiral gemisi katili diyorsanız burada LCD panel kullanmak zaten olmazdı. Telefonda Corning Gorilla Glass 5 teknolojisinde yer verildiğini de hatırlatalım. Yani darbelere karşı telefon hayli dayanıklı çizilmelere karşı falan. Ama tabii yine de denemenizi tavsiye etmeyiz. Zaten telefon kutudan çıktığında Ekran koruyucusu üzerine yapıştırılmış bir şekilde geliyor. Yani ekstradan bir ekran koruyucusu daha alıp yapıştırmanıza gerek yok. Tabi bunun üzerindeki ekran koruyucusu gayet ince arkadaşlar. Dolayısıyla ben böyle hani kırılmaz camlar falan var çok kalın onlardan takmak istiyorum diyorsanız. Alıp takabilirsiniz. Lakin ekran koruyucuyla geldiğini de yeri gelmişken söyleyelim. Gelelim telefonumuzun kamera kurulumuna. Bu telefonda arkadaşlar 64 megapiksellik bir geniş açılı kamera yer alıyor. Ona 13 megapiksellik ultra geniş açı. Kamerası 5 megapiksellik telefoto makro kamera ve 2 megapiksellikte de derinlik kamerası eşlik ediyor. Baktığımız zaman kağıt üzerinde bu kamera kurulumunun gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi günün sonunda bizim için kağıt üzerindeki başarı, kağıt üzerindeki rakamlar çok önemli değil. Nedir? Biz bununla canlı fotoğraflar çekeceğiz. Ve bu fotoğraflara bakarak gerçekten bu kameranın iyi mi kötü mü olduğuna siz kendiniz karar vereceksiniz. Dilerseniz şimdi bu telefonun ana kamerasıyla çektiğimiz bazı fotoğraflarla sizleri baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonun fotoğraf kalitesi çok kötü değil. Gerçekten böyle hani günü kurtaracaktan ziyade orta segment modellerden üst seviyelerde fotoğraflar çekiyor. Amiral gemisi modellerle yarışır mı? Bunu önümüzdeki günlerde birkaç karşılaştırma yaparsak ondan sonra daha net bir şekilde karar veririz. Ee, en azından benim inancım. Bu şekilde malum şu anda DAISO Mark'ta da herhangi bir sıralaması yok bu telefonun. Hani orada yüksek puanlar alsaydı derdik ya o gerçekten... Amiral gemisiyle yarışacak kıvama gelmiş. Lakin şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Bunu belirtelim. Tamam fotoğraf kalitesi bu şekilde. Peki video kalitesi nasıl? Bunu da merak ediyor olabilirsiniz. En önce şunu belirtelim size arkadaşlar. Bu telefonla 8K videolar çekebiliyorsunuz. 24 ya da 30 fps'te, 4K videoları da 30-60 fps'te çekebiliyorsunuz. 1K videoları ise 240 FPS'e kadar çekebiliyorsunuz. Bunu size söyledikten sonra dilerseniz canlı olarak telefonun Video performansını beraber test edelim. Böylece hani kapalı bir ortamda video çekmek istediğinizde nasıl bir video çektiğini ana kamerasıyla görmüş olursunuz. Oğuzcum reç tuşuna basar mısın? Direkt olarak geçiş yapalım ve çekimimizi Poco F2 Pro ile devam ettirelim. Evet arkadaşlar şu anda duyduğunuz ses telefonun mikrofonundan alınıyor. Aynı şekilde görüntü de telefona ait. Gördüğünüz gibi kapalı bir ortamda çekim yapmak istediğinizde Ses ve görüntü kalitesi bu şekilde oluyor. Yani günü kurtarır derecede bir görüntü ve ses performansına sahip olduğunu söyleyebilirim. Malum evimizde artık herkes YouTube'dan video çekmek istiyor arkadaşlar. Eğer bu telefonu satın alırsanız YouTube kanalınız için bu telefonla rahatça videolar çekebilirsiniz. Tabii dışarıdaki gürültüyü nasıl alıyor derseniz. Dilerseniz şimdi ofisimizin balkonundan çektiğimiz bir videoyla da sizi baş başa bırakalım. Gelelim ön kameraya. Telefonumuzun ön kamerası nasıl? Tamam pop-up güzel bir şekilde çıkıyor. Güzel güzel böyle diye ışıklı ışıklı geliyor. Peki nasıl çıkıyor? Hemen ön kameramıza geçelim. 20 megapiksellik bir ön kameramız var arkadaşlar. Onunla çektiğimiz fotoğraflarla sizi baş başa bırakmadan önce video performansını göstermek istiyorum. Hemen şöyle ön kameraya geçeyim. Ve şu anda kaydı ön kameradan yapmaya başladım. Gördüğünüz gibi ön kamerayla çektiğiniz zaman videoları Görüntü ve ses kalitesi bu şekilde arkadaşlar. Yani öyle tabii aman aman muazzam bir şey beklememek gerekiyor ama yine bence günü kurtaracak bir kaliteye sahip diyebilirim. Dilerseniz şimdi çektiğimiz birkaç selfie fotoğrafına da hep beraber göz atalım. Evet arkadaşlar telefonumuzun kamera özelliklerine de baktığımıza göre gelelim teknik özelliklerine. Biliyorsunuz bu telefonda Snapdragon 865 Yonga seti var ki zaten rakiplerinden ayıran en önemli özelliği bu diyebiliriz. Çünkü normalde bu fiyatlara satın aldığımız telefonlar orta segment oluyor. Yani 6500 liraya satılıyor bu telefon ve baktığınız zaman 6500 liraya orta segment modeller mevcut. Lakin... Bu telefona siz Snapdragon 865'i koyduğunuz zaman bu hop ne oluyor? Üst segment bir model haline geliyor. Üst segment modellere baktığımızda ise fiyat kalibresinin 8000 liralardan başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da Pocophone'un en büyük avantaj haline dönüşüyor. Yani ortalamanın altına satılan üst segment bir model. Peki üst segment dediğimizde sadece Yonga seti mi giriyor bu işin içine? Elbette hayır. Bu telefonda arkadaşlar 6 GB'lık RAM ve 128 GB'lık da dahili depolama alanı var. RAM'in düşük olduğunu söylemek mümkün. Yani RAM'in bir tık daha yüksek olsa daha iyi olabiliriz. Tabii şu gelebilir aklınıza. 6 GB'lik RAM bize yetmeyecek mi? Tabii ki yetebilir arkadaşlar. Yani biz bu telefonla çeşitli oyun testleri yaptık. Önümüzdeki günlerde hatta oyun videosu gelecek. Oyun deneyimi videosu gelecek. Bunlar da gayet başarılı bir performans sergiledi. Donma yok, takılma yok ki zaten günümüzde orta segmentin giriş seviyesindeki bir telefonda bile rahat rahat oyun oynayabiliyorsunuz. Dolayısıyla Pocophone F2 Pro'da oyun tarafında sizleri üzmeyecektir. Buna emin olabilirsiniz. Yani 6 GB RAM az mı çok mu diye kafanızda soru işaretleri bulunmasın. 128 GB'lık da bir dahili depolama alanı var. Lakin bunları isterseniz artırabilirsiniz. Yani 8 GB RAM'li ikinci bir versiyon var. 250 GB'lık dahili depolamaya sahip ikinci bir versiyon var. Biraz daha fazla para ödeyerek bu versiyonu da satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Gelelim telefonumuzun bataryasına. Xiaomi bu telefonda arkadaşlar 4700 miliamperlik bir bataryaya yer vermiş ve bu batarya 30 Watt hızlı şarj teknolojisinde destekliyor. Eğer telefonunuzun şarjı sıfıra inerse bu telefonunuzu prize taktığınız zaman yalnızca 63 dakika içerisinde %100 tam şarjda ulaşabiliyorsunuz. Yani diyelim ki telefonunuzun şarjı tamamen sona erdi. Taktığınız şarja 1 saat 3 dakika içerisinde telefonunuz %100 Şarj olmuş oluyor arkadaşlar. Gerçekten önümüzdeki dönemde zaten hızlı şarj konusunda pek çok yeni teknoloji geliyor. Xiaomi'nin önümüzdeki 100 Watt hızlı şarj teknolojisini tanıtacağı söyleniyor. Ve bu hızlı şarjlarla birlikte ki Oppo 120 Watt'ı tanıttı bunu da hemen belirteyim. 20 dakika içerisinde 4000 mAh'lık bir telefonu tam şarja ulaştırabileceğiz. Muhtemelen böyle 4700 yani 5000 civarındaki bir telefon içinde 25 dakika 30 ya da yarım saat yeterli olacaktır. Önümüzdeki yıllarda belki 3-4 yıl sonrasında telefonumuzu şarja takar takmaz hemen çıkartacağız. Bataryası da dolmuş olacak. Bunları da görebileceğiz diye düşünüyorum ben. Peki gelelim şu soruya. Bu telefonda bir amiral gemisinde olan hemen hemen tüm özellikler var mı? Elbette yok arkadaşlar. Örneğin bu telefonda girip havuzda suyun altında bir fotoğraf çekemiyorsunuz. Yani suya karşı dayanıklılığı mevcut değil. Ya da bu telefonda kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Dolayısıyla bunu bir ben kablosuz şarj pedinin üzerine koyayım. İşte şarj etsin gibi bir durum söz konusu değil. Aynı şekilde son dönemde hemen hemen bütün amiral gemisi modellerinde görmeye alışık olduğumuz reverse şarj yani ters şarj özelliği de Poco F2 Pro'da mevcut değil. Yani Xiaomi bazı özellikleri kısmış ama kıstığı bu özellikler kullanıcı için aman aman ille olsun denilecek özellikler değil. Ve kablosuz şarjdır, ters şarj özelliğidir. Suya karşı dayanıklılıktır, toza karşı dayanıklılıktır bu tarz özelliklerden mahrum olduğunu söylemek mümkün. Evet arkadaşlar gelelim fiyat performans oranına. Dediğim gibi bu telefon şu anda 6500 liradan satılmakta. Tabi bir ay sonrasında ya da bir hafta sonrasında ne olur bilinmez. Lakin fiyat performans oranında baktığınız zaman bu modelin gerçekten rakiplerinin önünde olduğunu söyleyebiliriz. Ha, belirttiğim üzere telefonda böyle çok premium özellikler mevcut değil. Lakin baktığınızda Snapdragon 865 ile geliyor mu? Evet geliyor. Dörtlü bir ana kamerası var mı? Evet var. Kamerasıyla gayet iyi fotoğraflar çekebiliyor mu? Gayet tabii çekebiliyor. Çektiğimiz fotoğrafları sizlerle paylaştık gördük. Yani burada karar tamamen size kalmış diyebilirim. Lakin böyle üst seviye Yonga setine sahip bir telefon satın almak istiyorum diyorsanız Pocophone F2 Pro'yu biz satın almanızı öneririz. Tabii fiyat ve bütçeniz biraz daha yüksekse atıyorum 8000 liralara kadar ben çıkabiliyorum diyorsanız Farklı opsiyonlarınızın olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.